Merhaba, 3. bölüm için bir inceleme yaptıktan sonra finale kadar bekleyecektim ama 4. bölümün çektiği nefret ve bazı ilginç emareler beni bu yazıyı yazmaya oturttu. Yazdıktan sonra 5. bölümü de bekleyeyim dedim ve ilk yazdığım yazıdan 2 üçümde dışında bir şey değiştirmem gerekmedi. Çünkü bu bölümde yine nefret çeken bir bölüm oldu. Ben de final öncesi bir toparlama işlevi görsün dedim. Yalnız 4. ve 5. bölümdeki hatalardan bahsetmek yerine genel olarak senaristlerin ruh hali üstünde tahminlerde de bulunmak istiyorum. David Benioff ve D.B. Wise'ın ki bundan sonra DVD diye hitap edeceğim. Kimileri bunu başka bir şeyin kısaltması olarak da kullanıyorlar. Biz rahatlık olsun diye böyle yapalım. DVD'nin bu son sezonda ve hatta geçen sezonda da artık gece geç saatte müşterilerini kapatıyoruz mesajı veren mekan sahibi gibi davrandığı fikrindeyim. Bir nevi bitse de gitsek demektiler yani. Ve bunun sanırım birkaç sebebi var. Birincisi artık sıkılmışlar. Hayatlarının 10 senesini bu diziye ayırınca artık kurtulmak isteyen bir ruh haline bürünmüşler. George R. R. Martin hayatının tamamını bu kitaplara ayırmış olabilir. Sonuçta Game of Thrones direkt onun eseri. DVD ise sadece onun eserini televizyona uyarlayan ve büyük olasılıkla hayatlarını sadece Game of Thrones'a ayırmayı başından beri planlamamış insanlar. Bu fikri gitgide daha meyil etmemin sebebi özellikle bu ve önceki sezonda gördüğümüz gerçek dışı hız. Önceki sezonlarda Westeros'un yarısını kat etmek bir tam sezon sürerken geçen sezonda bu 1 iki bölüme şimdi ise sadece 5 dakika. Bölümün başında Westeros'un en kuzeyindeyken 5 dakika sonra birden King's Landing'e varabiliyorlar. Sezon başlamadan bu sezonun sadece 6 bölümden oluşacağı söylendiğinde diziyi uzatmak istemiyoruz, dolu dolu bölümlerle iyi bir final yapmak istiyoruz demişlerdi ve inanmıştık. Meğer amaçları olabildiğince çabuk bitirmek ve Game of Thrones'dan kurtulmakmış. Yoksa bu sezon gayet 10 bölümlük hikaye vardı. Hiç de hikaye sündürülmeden bir full sezon daha çekebilirlerdi. İkincisi DVD'nin yeni iş teklifleri almaları ve kariyerlerinin zirvesindeyken bunun meyvesini toplamak istiyor olmaları. Şu an ikisi Disney tarafından yeni Star Wars filmleri yazmak için tutuldular ve herhalde olabildiğince çabuk hayatlarını bu yeni evresine başlamak istiyorlar. Bir de Game of Thrones'da yaptıkları şey takdir görmüyordu. Game of Thrones iyi sezonlar, iyi bölümler çıkardığında bütün övgüler George R. R. Martin'e gidiyordu. Dizi kitabı geçince birden dizi sadece eleştiri almaya başladı ve muhtemelen egoları da gayet yüksek bu senesler bu durumda hiç de olmadılar. Hadi adamları savunacak bir şey de belirtelim. George R. R. Martin bir kitap yazmak için 5 sene harcarken Game of Thrones seyircisi DVD'den 1 senede yeni bir sezon yazmalarını bekliyordu. Tabii ah yazık milyon dolarlar alıp biraz sıkıntılı iş mi yapıyorlarmış ha yani ne acıklı diye de dalga geçilebilir bu dediğinde haklı da olursunuz. Ama adamlar zaten başka işlerden de milyon dolarlar alabiliyorlar artık. O yüzden zaten hayatlarının nesir olmayan bir şeyi o kadar ıcık tarama derdi yaşamadan bu dar zamanda hikayeyi bitirelim de bu teşekkür almadığımız işten kurtulup hayatımıza devam edelim demişler. Kimileri Game of Thrones'un son sezonunu Lost'un son sezonuna benzetiyor. Aynı sallapatılık, aynı özensizlik, aynı beceriksizlik diyorlar. Yok. Bence bu epey bir karavana eleştiri olur. Dostluğun son sezonu tarihe sığmayacak rezillikteydi. Yani bayılma numarası yapan oyuncular otobüste yer vermemek için uyuma numarası yapıp arada durakları da kaçırmamak için gözlerini açan çakallar gibi oynuyorlardı. Öyle mi size siz anlayın rezilliğini. Gemotonuz hala prodüksiyon olarak gayet kaliteli ilerliyor. Ama evet artık yazılan şeyin eski sezonlarla alakası yok. 4. bölümde seyrederken sürekli kafamdan diziyi düzeltiyordum. Ejderhayı neden 180 derece uçurup arkadan filoyu yakmıyor diye düşündüğümde hemen o balistalarında aynı hızla döndürülemediğine kendimi inandırdım. Gerçi 5. bölümde öyle olmadı ortaya çıktı ama neyse. Son sahnede neden Daenerys ve ordusunu ok yağmuruna tutmadıklarını kendime sordum. Hemen kesin ok benziğini hesaplamışlardır da uzakta duruyorlardı diye kendimi inandırdım. Yani dizinin hala keyif almaya çalışıyordum. Son de bunu yaptım ama Daenerys'in Mad Queen'e deli kraliçeye dönmesinin pek inandırıcı olmaması ve tercih edilecek bir şey de olmamasından ve birbiri aradan tekrar eden sahnelerin çokluğundan çok da zevk almadığımı söylemeliyim. Finaldan sonra tam bir sezon incelemesinde daha fazla bahsederiz bundan. Sanırım bir sonraki videom Gomik olacak. O gene kadar film yok gibi görünüyor. Gerçi Shadow'u seyrettim. Çok güzel filmdi. Zang Yim'un o felaket edesi Çin Sedidi'nden sonra kendini toparlamayı bilmiş. Bu film baştan sona Hero'nun ilk 15 dakikasının esetiğinin bütün bir filme yayılmış hali gibiydi. Hakkında bir video yapmak isterdim ama ne yazık ki arada kaynayı verdi. Ben de bu iki cümleyi anımsamare dedim. Herkese seyretmesini öneriyorum. Videolarımı seyreden, beğeni veren, paylaşan, abone olan herkese teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşene kadar hoşçakalın.